Merhaba, benim adım Inyo Kles. In Cesur uh, filminin ekibindeyim. Filmdeki ağaçların, ormanların ve doğal ortamların tasarımı üzerine uh, like çalışıyorum ve bunu yapmak için matematikten yararlanıyorum. İnsanlar genellikle matematiğin sıkıcı olduğunu düşünürler. Fakat Pixar'da biz matematiğin böyle olduğunu düşünmüyoruz. Bize göre Whereas matematik, resimleri, hareketi, lectures, görsel zenginliği ve eğlenceyi is yaratmak is için bir araç. Bu konu başlığında Cesur filmindeki bir ormanlık arazi yaratmak için matematikten ne şekilde yararlandığımızı göreceğiz. Bu arazideki en basit şeylerden biriyle başlayalım. Bir çim yaprağı. Çim yaprağı bir noktadan çıkar, yukarı doğru uzar ve sonra aşağı doğru bükülür. Küçük, ince bir eğri gibidir. Bu güzel bir haber çünkü matematikte eğriler konusunda yararlanabileceğimiz birçok alan var. Bu örnekte özel bir eğri olan parabolü kullanacağız. Kullandığımız eğri bize sadece yaprağın ana hattını oluşturmada yardımcı olacak. Sonrasında kalınlığını ayarlayacağız ve bir kim yaprağı gibi görünmesi için renk ekleyeceğiz. Ormanlık arazinin tamamını oluşturmak için bunun gibi milyonlarca eğriye ihtiyacımız olacak. Ve her birinin canlı ve gerçekçi görünmesi için kalınlıklarını ve renklerini ayarlamalıyız. Daha fazlasını öğrenmek için bu başlıktaki diğer ders videolarına devam edin.